Merhaba dostlarım ben Serdar ve Infra'ya geldiniz. Infra e, benim de bilmediğim bir oyun çok. E, kameramız varmış oyunun e, kendi içinde. Bir şeyleri çözmeye çalışıyormuşuz. labirentleri falan filan varmış. Böyle bir gizem varmış. Ben dedim ki abi gizem varsa kamera varsa ben oradayım dedim ve hadi atlayalım. İlk de sizinle birlikte oynuyorum bu arada. Normalde başka bir oyun çekecektim. Baktım bu kütüphanemde duruyor. E, hediye mi dedim işte kodum mu verilmişti öyle bir şey oldu. H hediye Edildiyse çok teşekkür ederim. Her kim hediye ettiyse unuttum şu an e, kodu verildiyse yine çok teşekkürler kodu verenlara. Loading ekranı evet bayağı alıyor şu an. E, bunu bayağı şoku çektiğim, e, <gülüyor> günde çekiyorum. O yüzden yine aralarda donmalar, kara atlamalarını ne bileyim ses problemleri falan oluyorsa özür dilerim Feedbackte lütfen bunu belirtin aşağıda. Abi şöyle şöyle oluyor ses şöyle görüntü şöyle diye. Oh, hey Mark. Hey Mark sen dün gece burada mıydın? Dur dur dur dur. dur. Options. Hocam altyazı, altyazı. Dur lan! Lan! Audio! Altyazı! Captions mı? Subtitles. Evet. Günaydın. And sorry for the early meeting. I have a feeling we might have a long day ahead of us. So we better start early. Günaydın diyor. Günümüz uzun. Bu sefer hangi binan yanlışlıkla yok ettin? Tüm gün burada olacağımı söylemiyorum. Ama araştıran araştıracan yerlerin bazıları kötü durumda. En kötüsünü hazırlanalım bence. Aynı zamanda bakım raporları belediyeden gelen bakım raporları tam değil. Yani ya o raporlar kayıp kayboldu veya herhangi bir bakım yapılmadı. Harika. Aa, kesinlikle o yüzden orada çok dikkatli olmamız lazım herkes kasklarını takacak bugün sen de Mark hadi yeterince konuştuk hadi Mark başla diyor şey sunuma sen daha iyisin bilgisayarlarda change slide National Consulting Group Pre Inspection Briefing Ulusal Danışma Grubu mu Mark assessing currents dur lan be Assessing current state of key water related infrastructure in the Stalberg. Tam Stalberg şehrinde. Ee, Su ile alakalı kritik yerleri inceliyoruz. ama tam hadi ba başla diyor. Tamam al başladım. Çabuk right. bir recap diyor hemen hatırlatayım. Hepinizin bilmesi gerektiği gibi. Geçen yıldaki yozlaşma skandalını takip eden. Belediye seçimleri yaklaşıyor. Sağboluk şehrindeki bölgesindeki bakımlarda bir değişiklik olacak. Bütün kritik yerler, güç e, kaynakları, sistemleri falan filan bir tar bizim tarafımızdan bir şey olacak. Çok yetişemiyorum şu an. Wow. Ya yes, sadece hatırlatayım dedim. Dediğim gibi, dediğim gibi, ee, kayıp bilgiler var elimizde. O yüzden bugün oralara gideceksiniz. Yani acil bakım gerektiren bir şeyler bulacaksınız eminim. Nehrinden geçer, nehirden geçen o köprüler bir işareti e, falan filan. Abi. Anyway. Neyse, bütçemiz yok, şeyimiz yok, işimiz kötü olacak. Yorumlu sorunu yapacağım. Bir kısmı bir geçelim. Her biriniz ayrı yerlere gideceksiniz. Steve, sen nehir e, kurumlarına gideceksiniz, sularına gideceksin. Carla ve Emmet siz baraja gideceksiniz. Manzara harika olması lazım. Yani tamamen şey değil yani keyifle süreceksiniz. Ya da ben de o zaman baraja gideceğim. Üf! Demir vadiye gidiyoruz. Demir vadi barajına gidiyoruz. İşte demir vadi diyorum. Çekiç vadisi. Günü geçirmek için harika bir şey diyor. Hadi son slide. Oh, Mark. slide. Tamam, bu hepsi bu diye. Mark gidebilirsin diyor. Yukarıdan al eşyalarını. Hazır olduğuna gitti. Hazırım hocam, çoktan hazırım. Sadece bu bunlara konuşacağım. Bazı şeyler var. Ne konuşacaksınız lan benden gizli gizli? Abi oyunlardaki bu alışkanlığı ben sevmiyorum ya. Ee, başları böyle çok yavaş tutuyorlar, ağır diyalog şey tutuyorlar. halbuki böyle oyun bu yani? Bu anladın mı? Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bizim oynamamız lazım oyunu. Aa, bunu alabiliyor muyum? Neyse. Ee, hareketli tut abi başlangıcı. Ya, anlayabiliyorum açamıyorum lan ben burayı. Sanki burayı çok açabilirim gibi geldi. Ha, bir şey oldu ne bu? Ee, anahtarlar, bazı anahtarlar çalışmıyor kartlar yani anahtar kartlar. Yan, yandaki kapıyı kullanın. Allah Allah. Buraya da böyle açık bırakıyorlar. Ha. E tamam hadi gidiyoruz. Am güzel bir oymuş ya bu. Kötü bir oyun değilmiş. Neden oynamıyormuşum ki? Neden hiç girmedim ki? Oyun bana nasıl geldi? Neden hiç oynamadım? O kadar hatırlamıyorum ki. Aa, ka çalışmıyor bunlar, okey. Yan şeyi kullanacağım, şurayı kullanacağım yani. Yollar yapmalar should fix the m Yolları <gülüyor> Metri, even if you me to. Actually, the country... SCP gibi boy mu ya acaba? Çok SCP hatırlattı. Ha. Zoom. Yeah. Zoom ne işe yarayacak ki? Korku oyun mu lan acaba bu? <gülüyor> Buraya gidebiliyor muyuz? A. A. Hey, ben gidiyorum ki. A. Yangın merdivenlerini kullanabiliyorum. Burası ne peki? Bilemiyorum. Aşağıyı ne biliyor muyum? Aşağıyı diyorum lan. Yukarı çıkmam gerekiyor. Aa şey inemiyorum. Kıram. Just when I wanted to do some cardio. Aa su snap ya. Tam da koşuya çıkacaktım dostum falan diyor. E abi buradan yukarı çıkarız. Merdivenden çıkarız. Ya böyle de Aa bu ne ya? <gülüyor> bu benim ofisim arkadaşlar. Bu benim gelecekteki ofisim. Ben böyle mek yerlerde çalışacağım. Aa buraya girebiliyoruz. E, hey. Hiçbir, hiçbir şey yok. Oğlum, hiçbir şey yoksa neden girebiliyorum ben buraya? Acaba gelecekte burası bir yine başka bir labirent mi olacak? Bu ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Ha. Sadece şey dedi. Kameranı alacaksın, labirentlerde ilerleyeceksin, durumları çözeceksin dedi. Evet ben de tamam o zaman dedim. Bu ne? Bu ne? Buradan eşyalarımı mı alıyorum? Eşyalarımı alacağım yere mi geldim acaba? Yok. Duş alabiliyoruz. Abi buralara girebiliyoruz şu an. Neden böyle bir yere dolamıyorum ben? Hem kendime hem de oyuna soruyorum ya neden böyle bir şey yapabiliyorum diye oyuna soruyorum. Neden yapıyorumu da kendime soruyorum. İkisinin, aa! Aa zıplayabiliyorum ha! Wow, okey. Bu ne kadar ilginç bir oyun ya. Aa aşağıya inebiliyoruz ya ne oluyor? <gülüyor> Daha fazla yere gidiyoruz. Bu ne lan? Çok overwound oldum ha, iyi o. Burası açık. Buradan mı geldik? Aaa şeyden geldik. Okay, tamam. Ee, tamam bu durumda eşyalarımı aldım mı ben yoksa alacak mıyım daha? Acaba? Bunu açamıyorum. Buraya mı çıkacağız acaba? Ye, kayboldum heheyk hey işte afıplarım bu da benim yön bulma skillerim. Şoförlük skillerimin yanında yol bulma skillerim, yeteneklerim de vardır. Beni tavsiye ederseniz arkadaşlarınıza veya ihtiyacı olanlara sizi şeyde şey yaparım yani kurtarırım. Vahşi ormanda mı kayboldunuz? Hallederiz. Dalık kanalında mı kayboldunuz? Hallederiz. Her türlü şeyi hallederiz. Aa yok lan buradan buraya geçeceğim herhalde. Şey var dur. Asansör kullan falan diyordu. Buradan geçebiliyor muyuz? Titremeler oluyor ha. Bu ne abi? Buradan geçeceğiz herhalde. Çünkü her yer dağınık. Burası dandik görünüyor. Dandik görünen yerde e, bizim alaycı ana karakterimizin eşyaları vardır diye düşünüyorum. Oh, bu ne lan? Ne yaptı ya bu oyunu? Ya şey ha şu ana kadar baya bir emek var. Şu gördüğümüz yerler alanlar falan modellenmiş, teker teker kurulmuş. Şu an güzelce de çalışıyor aslında. Yani ilginç bir atmosfer var. Bu ne abi? Kamera aldım. Bu ne? Bark ne? Ne yazıyor? Mark. Ee, gitmeyen önce şunları al. El feneri, kamera, kask. Ve resepsiyondan anahtarlar. Patron. Aşağıda şirket arabasının şeylerini bıraktım. Anahtarlarını bıraktım. Yeni markerları al. Bunlar çok kötü. Okey. Hay lan dur. Anahtarı alacağım. Hey. Yanları alamıyor muyum? Hayır abi dur. A, bak şey var burada. Ne o? Bak sağ tarafta start yer diyor. Sonra aşağı ineceğim yavaş yavaş. Wow. Okey. Buradan not varmış. Notu keşke okuyabilsek. Ne yazıyor lan orada? Araba anahtarlarını hatırla diyor. Demek araba anahtarlarını unutuyoruz sürekli. Neler alacaktım? Kamera, el feneri, kask. En son almamıştım çünkü. Sayarım yine almayacağım. Böyle acaba sürekli bizi baş atacak bu oyun mu? Buraları hatırlam gerekiyor ama umarım hatırlam gerekmiyordur çünkü unutacağım. Kaskı aldım, elfilerini de aldım. Ha, şimdi her şeyi aldım. Resepsiyondan ana anahtarları alacağız. Mark sen, ben de bir aksan fark ettim ya, Millet tövsiyelerine giremiyorum. Evet etik değil zaten ama. Hey be, e şimdi aşağı ineceğim değil mi? Hey seni kullanamıyorum. Mocha cola. Güzel. Geldi mi? Gelmedi bunlar abi. Ah, gelmiş. okey. Hadi aşağı inelim. Hah, okay. Ay yapaflarım nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat güzel mi? Sizinle bir asansör konuşması yapalım bari, Yani neler oluyor? Anlatın bakayım. Neler yapıyorsunuz? Neler değişti hayatınızda? Nasıl konuş koşuşturmacalar var? Nasıl koşuşturmacalar bitiyor? <Gülüyor> Benim ben burada bir not var. Dur yok aç aç. Bunları da yapmam lazım. Abi şalter atmış. Şalter şey atmış. e, bunları yapmam lazım yani. Tamam, artık elde bile oha! Buradan çıkmak da artık olmaz. Hadi bakalım marka. Yapacağız bir şekilde. Mark hayatında herhalde sürekli böyle talihsizler talihsizliklerle karşılaşan talihsiz bir karakter abi ya. Hayatım böyle acı tarafını falan çekmiş. Burada kendini savunma mekanizması olarak e, şey çıkartmış. E, Sarkazm kullanıyor yani. Çok büyük ihtimalle yalnızdır hayatında ha. Şey falan yoktur. Selam. Sen Putin'e mevziyorsun ha? <gülüyor> Çok güzel. Merhaba. Günaydın. Oha şehir şeyinden not <gülüyor> yönetiminden şey geldi. Ha, şirket arabasını unutmuşum sanırım. <gülüyor> YouTube. <şeylerdeki> Seriously, what's up with these damn <stansın> ne diyor? What's up with the doors? <gülüyor> Kapılar da çalışmıyor. Eee. <gülüyor> Çok teşekkürler. E aşağı ineceğiz o zaman. Ne ne ne ha ne ha? Kommünist. Kommünist ne ve topluma liderlik eden kişiler mi Topl toplumu keşfeden kişiler mi? Biz nasıl bir yerde çalışıyoruz? İşimiz ne? Kimlere hizmet ediyoruz? Hiç fikrim yok. Neden oyun bana bütün bunu şeyleri yaptırdı acaba? Now, where is the car? Um, en dandik araba hangisi acaba ya? En dandik araba benimdir ha. En gördüğünüz, en az etkileyici, en vasat araba benimdir. Burası wow, okay. Ya Çok da şey değilmiş, vasat değilmiş. Hadi bakalım Mark, bana sürdürecek misin sen şimdi? Evet, şimdi müthiş şoförlük yeteneklerimi de göreceksiniz. And it's a beautiful day in Hava 18 derece. Birazcık daha yüksek ama o şeylerdi işte. Ja. Okay. Sürdür bu müzik ne abi? Ha okey. Ben dedim ki okey bir şey mi başladı? Bir şey mi oluyor? Oyunun mi değiştiriyor? Ne oyunu lan bu? Hiç fikrim yok. Öylece oynuyorum sadece. Hayatım dış bu kadar boş beklentiyle bir oyun oynamamıştım. Hani boş beklenti derken şey değil. Bu oyunda bir şey değil değil. Yani oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben Ben şey mi aradım? bir You know Oyun esbiyin fr. Bozuk olan her şeyin fotoğrafını çek diyor. Ah, okay, okay tamam. Ya biz bayağı hani şey diyor. Bizim davamız yardımcı olur falan filan diyor. Uğrasımız yardımcı olur falan plan diyor. Neden iş şey olacakmış gibi hissediyorum? 9 indikatör. Fotoğrafın çektiğim bir şey olduğu zaman 9 indikatörü değişecek. Bu ne lan? Bunları çekebiliyor muyuz? Hayır. Ama yani Tamam. Şuradan bence ben bir gideyim abi. Burası bence. Ve ha Ne bu? Böyle bir şey var. Hey hey hey Okey. Hey. Okay. Şu mu? Aa bu evet. Tamam kırık her şeyi bulacağız. Ben yani diyor ki burası kötü bir yer. hoş değil. İyi abi böyle gözümüzle arayacağız zaman. Kötü yerleri. Buluruz yani. Bence biz de buluruz değil mi? Grafiti sayılıyor mu? Bozulmuş burası. Millet bozuyor burayı falan. Acaba pil bitiyor mu? Aa pil pili var lan bunun. Okey tamam. My bad. İyi olduğunu şey yapmamıştım. Aç bakayım. Ne olduğunu bilmiyorum burası. Bunun böyle kalmaması gerekiyordu. Bunu çekmem gerekiyor mu? Hayır. Oha, ne oluyor lan? Barajın şeyi mi neyse, barajın şeyi kapalıymış. Bunu belki çekmem gerekiyordu. Şöyle bakayım. Evet, yok, sıkıntı yok şu an. Ama köprü kötüymüş yani. Bunu bir çektik. Evet bak grafiti kirlenmiş yok, okey. Evet apaplarım infra. Oynuyoruz, çok ilginç. Hiç... Ya bilmiyorum oyunu ne anlatacak, ne olacak bilmiyorum şu an. Hiç böyle <gülüyor> bir videoya girmemiştim. Merak etmiyor değilim. Meraklandım yani. Abi burada bir şey yazıyor ne? Starberg bu şey gibi diyor. Bu köprü gibi. Eski Dökülüyor ve alkoliklerle dolu. Sarhoşlarla dolu. Adamımız da onlardan birisi sanırım. Deme ya diyor. Key, okay. Bunlar. Keep out. İçeride misiniz? Merhaba. Bunları siz çekebiliyor muyum? Bunlar ne kadar kötü paslamış falan filan diye. Yok. Bu pas değil zaten. Ne bu? Bu ağaç. Tahta direkt. Bu ne abi? Okey, buraya yaptık. Güzel. Böyle böyle çekeceğiz herhalde. Bunlar nasıl? Yok bunlarda sıkıntı yok. Ama kameraya çok şey yapmayacağız. Ben başta biraz açık bıraktım ve şarjımız gitti. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bu ne abi? Burası okey mi? Değil. Burasının öyle olmaması gerektiğine eminim diyor. Burasının öyle olmaması gerektiğine eminim diyor. Aşağıya iniyor muyuz? Aşağıya inebiliyorum. Wow! Başarılı bir fotoğraf çekim o zaman. Okay. Bu? Burada bir şeyler falan var yok. E, fotoğraf herhalde fotoğraf makinasını outlast'te salak. Eee outlast'taki kameraya nasıl pil bulursak buradaki kameraya da pil bulacağız. Cam kırığı falan filan bayağı etrafa bakıyoruz abi burası ne kadar kötü diye falan. Ben burayı böyle açabiliyor muyum? Tamam. Bu normal mi? Hadi bakayım. power plant. Çoktan unuttum diyor buranın ismini. Bakalım ne kadar kötü burası. Çok kötü abi. Şuraya baksana. Yok lan burasın şeyli sıkıntı değil. Sanırım en büyük şey hataları bulacağız. Bu ne abi? Romo. Birazcık ben hasar vereyim. Şey yapsın hadi ya. Al. Biraz ben hasar vereyim de öyle fotoğraf çekeyim. Okay, bakalım bakalım gerçekten kötüne hocam bu ne bunu çekebiliyor muyum yok ama pil lazım bana kesinlikle pil lazım pilim yok bu ne? İyi. Okay. Ya bir abimiz varmış burada giderek kalbi ağrmaya başlamış ve en son Aha! Aynen ya bu kötü bir iş şey yani ahlakı yanında bence taşı <gülüyor> bunları. Abi kalp krizi geçiren bir adam kalp sorunları yaşayan bir adam çalışıyormuş burada yani kötü ya. Ooo oğlum korku oyunu lan bu. Ben bunu ne zaman aldım ne zaman indirdim hiç fikrim yok. Oy tamam önce, önce şunlar yani burası çok bariz bir şekilde bu kötü yani bu. Ya acaba her fotoğraf çekişimde bu elemanın konuşması mı gerekiyor yani konuşmadığı zaman ben yanlış bir şeyler mi yapıyorum? Ha şimdi buraları söndürdük. Buradan bu hala geliyor. Evet değil mi? Gücü indirdim şu an. Ne kadar iyi. Şehre güç sağ. <gülüyor> Şehrin güç kaynaklarından birini <gülüyor> indirdim. Ben kötü bir insanım ya. Şu an Mark kötü bir insan ya. Ben kötü bir insanım şu an. Şöyle bakalım abi. Bakalım başka nerede bozuk acaba? Bunları şey mi yapmamız gerekiyor? Yok. On alayım. Hani iki paketim var artık diyor kamera için. Ne kadar ya abi? Çünkü ben çok yani umursamadan harcadım bütün gücünü. Damn, my keys don't fit this Aa, Buraya geçemiyorum. <gülüyor> Aa, lazım bana. Telkeser değil de dur şey. İşte o şeyden lazım bana. Zincirleri kran, makas gibi. Buraya açabiliyor muyum peki? Aç açabilirim gibi görünüyor, Yok, açamıyorum. Okay. Bakalım neler var burada. Burası ya. Buraya açabiliyor muyum? Yok açılmıyor. biraz Birazdan ölümüne bir şey fırlayacak diye ödüm kopuyor. Ah bu işte bunu alacağım. Ölüme bu fırlamayacak ama. Evet diyor artık iyiyim ha. diyor artık ha. Bunun daha şey varmış. Onun bunun e, fenerin şeyini göremiyorum ki ben. Bu ne? Başka bir şey alamıyorum sanırım buradan. Tamam hadi geri dönelim. Elfener'in de e, pili, pili varmış. Neyse iyiyiz en azından. Ben Bence şu an iyiyiz. Aç bakayım abicimi. Aç bakalım Mark. Oh be. İşte bu ya ekstra animasyonu falan ihtiyaç yok yani. Böyle. Üf, burada illaki bozuk bir şey vardır. Yani şu kocaman. Abi Vanishing of Witten Carter hatırlattı. Burası bana ya. Şöyle gidebiliyor muyum? Aa gidebiliyorum. Bir yerde bir bozukluk vardır burada. Eminim. Var mı lan? Yok. Şu belki duvarlarda falan bir şey vardır. şeyler vardır. Yok. E burası ne olacak şimdi? Yani burayı yıkacaklar mı? Başka bir şey mi yapacaklar? Burayı... Canavar mı edecekler? Ne yapacaklar yani? Çok merak ediyorum. Çok güzel görünüyor. Biraz fazla temiz görünüyor ama. Yani <gülüyor> aşağıya bakın, olan aşağıda da mı bina var falan dedim. Bir su bu kadar temiz görünmüyor. Belki de temiz görünüyordur. Bilmiyorum. Baraj suları bu kadar temiz görünüyor mu? Yoksa leş gibi mi görünüyor? Belki bizim ülkede leş gibi görünüyordur. Dışarıda temiz görünüyordur. Bilemeyiz yani. Aa orada bir şey var lan. Can simidi var orada. Aa dur. Elektrik direkleri. Belki elektrik direklerinde bir şey vardır. Oo, Oğlum bu çok gizemli bir oyun ya. Yani en çok böyle gizem bulundurabilecek bir oyun. Apaplarım şuna bakın ya. Yani şu kayalara bakıp böyle işaret mişaret... Görüyor gibi oldum. Ama o şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Tekstürlerin tekrarlanmasından da kaynaklanıyor olabilir. Neyse bir şekilde veririz. Bir yedek piller var şu an. Ee, elimizdeki ekipman için. O yüzden iyiyiz yani. Yukarı çıkabiliriz ve ileri gidebiliriz. Yukarı artık. Ne göreceğiz ki? Çıkalım mı Çünkü bize ileri gitmemiz söyleniyor. Ay! Olaya bak. Bunu kesinlikle resmediyoruz. Şey yok, resmediyoruz abi. Çünkü biz biz biz, biz, biz sanatçıyız. Only one pack of batteries left. Sadece bir paket kaldı. E, az önce şey yedek var diyordun zaten. Sıkıntı yok. Hop. Durum kontrolü altında. Yukarıda nereye gidiyoruz abi? Var mı bir şey yukarıda? Güzel bir olay falan. Böyle ilginç bir şeyler. Şuraya gideceğimiz kesin. Ama şu tarafa da gidebiliyoruz. O yüzden ben bir meraklandım yani ne var burada diye. Aa burada birileri yaşıyormuş sanırım. Bir şeyler yapılıyormuş buraya. Burasını açabiliyor muyuz burayı? Görmüyoruzdur büyük bir Yok. Burası ne o zaman? Araba, araba girip çıkabiliyor buradan. E bu da bence bir şey yani değil mi? Burada bozuk görünüyor yani bir sıkıntı var burada. Oha bunu alabiliyorum da, alamıyorum. Elektrik de olurdu. Bu ne lan? Açabildim burayı Bu neden alabiliyorum ki? Feneri'nin Aynen El fenerimiz iyi durumda yani şu an Bu kamerada 2 Teşekkürler abi, hepsi hep nakliye yapıyorsun resmen ya? Bu neymiş abi? O, oh. oh, burası çalışanlarına kötü davranan bir yer sanırım. Çok ödemeleri zamanında yapmıyor, ödeme yapmaya da çok maille değil. Aa sanırım burada şey oluyor bir kaçak bir ağaç kesim işi yürütüyor birileri. E barajı kullanarak böyle bir şeyler yapıyorlar. Nehirle de onu taşıyorlar böyle nehrin sonraki kısımlarına. Hmm. Barajı yapan şirket batmış. Yine ödemelerle ilgili bir şeyler dönüyor. Çok hoş şeyler olmuyor burada senin bayağı. Yasal olmayan şeyler oluyor. Pencereden bakacağız, pencereden de başka bir şey bize bakacak falan. Eski baraj burada. Logging zones, buradan ağaç alıyorlar. Biz ofisteyiz şu an, you are here dedikleri yerde. Abi baraj daha var güneyde, oraya gideceğiz. Sonra da testere fabrikasına gideceğiz. Ne? Old power plant kuzeyde. Orası az önce geldiğimiz yer. Biz bu ofisin oradayız. Daha güneye mi gideceğiz? Baraj asıl güneyde mi? Tamam okey. Normal bir şey. Oğlum yolumuz bayağı uzunmuş ha. Evet şu an baraja doğru gidiyorum aslında. Ben baraja doğru gidiyorsam bir de şu taraflarda bakmak isterim abi. Ne var bu taraflarda? Burayı kullanabiliyor muyuz burayı? Aa, Abi çok iyi. Müthiş. Oyuna puanım 10 üzerinden 10. Öldüm mü? Öldüm. Ay, Beni buradan başlattı. Ey, ey, ey, ey, abi! Yapmadım ya. Neyse koşa koşa. Hadi hadi aslan parçası. Tabana kuvvet. Koşa koşa gidiyorsun kaldığımız yere. Hadi bakayım yaparsın sen bunu. Evet evet. Şurada biraz sonra bir şeyler olacak. Ulan tüh Ben de şeyde. Reload yapacaktım. Neyse. Tam böyle atış alırken şey alayım dedim. İyice şerefsizlik olsun. <gülüyor> evet. Onu aldın, <gülüyor> onu aldın. Şuna bak, bakmış olduk. Falan filan oraya zaten biliyoruz. İyi geri dönelim hadi bakayım. Ama oraya değil ben buraya gideceğim. Abi neden gelmedi ki buraya? Ben onu sonuna kadar çektim. Belki E'ye basıp yine şey yapmam gerekiyor. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel gel buraya kadar geleceksin yalnız. Başka türlü kabul etmiyorum. Geliyormuş lan buraya kadar ben bırakmışım seni. Şimdi küçük ferimiz bu da. Oyunun görselleri falan baya iyi bu arada ya çok hoşuma gitti. Hayır. E ya, o arkadaşlar farklı oyunların kontrollerini ara sıra böyle tam çok karışabiliyor bunu çekmem gerekiyor mu yok gerekmiyor ama burada bir şeyler var mı yok ki okay. belki onu alıp açılırız böyle bu dönüş yolu mu Nereye gidiyor burası? Hadi koş bakayım. Hadi bir koş bakayım burası nereye gidiyor. Bir bak. Belki de buraları arabayla gezmem gerekiyordur. Neden lan burası? Burası birinin. evi, araba bu. Bir de benim sevdiğim tarzdan bir araba. Selam evde olan var mı? Merhabalar. Bak kalp koymuşlar daha böyle tuvalete. Evde misiniz acaba? Hayır. Elinizi aldım. Hep bulaşık kayıp, hep, hep bulaşık bırakıyorsunuz burada ya ama ben çok sinirleniyorum bu işe ya. Masanızda hep bulaşık bırakıyorsunuz bunları ya. Hoş mu ya bu yaptığınız? Güzel mi yani bu yaptığınız? Şuna bak bardakları oraya buraya koyuyorlar. Koymayın şu bardakları buraya ya. Nefret ediyorum bundan. Sizin gibi pis dağınık insanlardan nefret ediyor Mark. Buraya açamıyorum herhalde. Yok sadece kapıyı çalabiliyorum. Açın şu kapıyı sizin lanet pislikler size nasıl bulaşık yıkayacağınızı göstereceğim. Sizin gibi pisliklerden temizleyeceğim bu dünyayı. Oyun nasıl amacı bu arkadaşlar dünyayı. Böyle pisliklerden temizlemek. Burayı açabiliyor muyum? Açamıyorum dur hayır. Oğlum çok ilginç. Lan adam buralara gelebiliyorum ben. Aaa abi. O, boyun her yer açılıyor ya. O, çok ilginç. <gülüyor> ya bir tren yolun üstünde geziyorum. Köprüsün üzerindeki... Aa burası baraj olmalı. Aa, hadi baraja gidelim. Hadi baraja gidelim. Barajın diğer tarafını görelim. Barajın diğer tarafını görelim. Çünkü zaman da geçiyor. Videonun yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Ha, çok severseniz ısrar ederseniz. Video e, oyun ilgi çekerse devam ederiz buna ama. ama muhtemelen burası açılmıyordur. Ya açılıyor. Hammer Valley Dam geldik diyor dur dur. Open this places Dur aç kapıyı aç aç. Aa kapıyı açamıyorum. Ulan dur, dursaydık be. ha ben dışarı çıkacağım ha ben baraja bakacağım. Oh ho ho Aşağı gidemiyor muyum? Gücü açmam gerekiyorlar büyük bir ihtimalle. Hayda Abi manzarayı gösterseydin ya. A, bunu, evet bak bu. Bunları takabilirim buraya. Hey, bak bak ne getirdim. Diğeri nerede ki acaba? Şu mu lan, diğeri. Yok değil, bu değil. Engine breaks. Dur bakayım. Oldu mu? Olmamıştır. Olmadı. Ha, şimdi olacak. Ah, ha, hadi beni şeye götür. Beni aşağı mı götüreceksin? Yukarı mı götüreceksin? Aa, beni yukarı götürüyor. Dur, dur, dur. Aşağı götürüyor beni. Okey. Tamam, okey. Barajın aşağısından şey yaparız. Yavaş yavaş kapanıyor mu? Yoksa doğal kranlık mı bu? <gülüyor> Trabzonspor gol atmış ona baktım. Bildirim geldi. Hayatta küçük zaferler elde edeceksiniz arkadaşlar. Bunlar küçük zafer abi yani. Bunlar kızmaya şey yapmaya değen zaferler değil. Böyle haberi gelince he he denecek küçük zaferler yani. O yüzden Futbolmuş oymuş buymuş birbirinizi kırmaya şey yapmaya değmez. Ara sıra böyle... I just came from the power I don't think anyone's been there for years. Kimse burada o değil diyor. Her şey bozulmuştu. Ben de kapattım diyor. Sadece güvende olmak için. Burada almanlıktan sonra, Bergman tüneline gireceğim. Biliyorsun arabam olabilir mi? Abi plot point ilerledik ha. Videoyu iyi bir yerde bitireyim derken, geldiğimiz noktaya bak. Bu oyun çok iyi tam. Bu aralardaki diğer yerleri gezeriz. Eğer şey olursa sonraki videoya geçersek. Asansörde daha yavaş inebilirse acaba çünkü asansör içinde kalmayı çok seviyorum. Harika bir ortamımız var. Oo oh, okey okey okey okey. Hey hey hayır. Abi beni lütfen dışarı çıkarır mısın acaba? Acaba beni dışarı çıkarır mısın? Ulan tüküreceğim ha. Dışarı çıkarın ulan beni. Şşş. Alo. E, o zaman burada bitiriyoruz yapacak bir şey yok. Ahbaplarım diye, ahbaplarım bu da infraydı yine ne yaptığımızı çok anlayamadığım bir, bir araştırma oynarız. yani bir şeyler araştırıyoruz böyle sürekli bir şeyler neden çalışmadığını araştırıyoruz ve bir dava uğrunu araştırıyoruz o yüzden herhalde belirli şirketlerin yetersizliklerini mi kontrol ediyoruz bu oyunda öyle bir şeyler ee, kütüphanımda vardı ben de son dakika karar vererek bu oyunu oynamak istedim. Çok teşekkürler izlediğiniz için bu infraydı. Ben de her zamanki dostunuz, ahbabınız, serdar. Ee, hayatta mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.